Bu FTX ezayeti patladı ya, bütün kripto düşmanları üzerime üşüyorlar şu anda. Sen Bitcoin iyi demiştin. bak neler oluyor, Bitcoin'den bir şey olmaz, kripto yalan. Ya bırakın bu işleri, yalan, dolandırıcık, sahtekarlık her yerde. Bitcoin orada, altın, elmas adeta çünkü ona bir şey bulaşamıyor. Ama etrafındaki borsalarda çok şey oluyor, merkeziyetin olduğu yerde hile olur. Bir avuç insanın kararların tamamını verdiği yerde hile olur. Mesela nerede olur? Mesela FIFA'da olur. FIFA Katar'a Dünya Kupası nasıl verdi? Uzun zamandır merak ettiğim bir konuydu. Katar'ın bu yılki turnuvayı kazandığını öğrendiğim günü hala hatırlıyorum. Çok şaşırmıştım. Daha var Katar'a gitmiş bir hak söylüyorum. 300.000 kişinin yaşadığı küçücük bir çöl ülkesi. Sıcak, futbolla ilgileri yok. Nüfusun büyük bir bölümü dışarıdan getirilen göçmenler. Ya burayla futbolun ne alakası var? John Harris isimli muazzam bir YouTuber var. Mutlaka takip etmesi tavsiye ediyorum. Bu videoyu işte onun videosuna dayanarak hazırladım. Aşağı yukarı tamamı alıntıdır diyebilirim. Çünkü bunu bir kamu hizmet olarak görüyorum yolsuzluğun, hırsızın nerelere kadar bulaşabildiğini, Katar denen küçücük bir ülkenin koca FIFA'yı nasıl avucun içine alabildiğini, paranın yolsuzluğun, merkezi teşkilatları nasıl çökebildiğini, sadece 24 kişinin oyuyla dünyanın en önemli organizasyonun bir ülkeye nasıl hediye edilebildiğini size anlatmak istiyorum. Merkezi olan her şey para ve gücün kölesidir. FIFA'da işte böyle bir teşkilat. Merkezi, 24 tane insanın keyfine kalmış, süper yolsuzlaşmış bir organizasyon. Üstelik daha da enteresadı, 24 kişi bile oy veremedi Kat çünkü 24'ün ikisinin zaten rüşvet aldığı, daha önceden tespit edildi oylamaya katılamadılar. Daha iş baştan sakat başladı. Geriye kalan 22 kişinin 14'ü ise Katar oy verdi. Koca Amerika 8 e oy alabildi. Nasıl oldu? Bu 14 kişi kimdi? Bunlar nasıl ikna edildiler? Katar bu işi nasıl kotardı? Geline ele alalım. Hazırsanız başlıyoruz. Futbol sadece bir spor değil. Bunu zaten uzun zamandır biliyoruz. Futbol siyasetçilerle kol kola gelişen bir dal. Futbol ekonomiyle ilgili, futbolun içerisinde mafya var, futbolun içine yolsuzluk var. Futbol büyük bir güç savaşının döndüğü bir yer. Ve ülkeler de bu güç savaşının içine yer almak istiyorlar. Ve bu güç savaşının merkezi de Dünya Kupası organizasyonu. FIFA tarafında organize edilen Dünya Kupası her zaman çok ilgi çekiyor. Hırvatistan ile Fransa arasındaki son finali tam 1.1 milyar insan izledi dünyadan. Bu kadar güçlü bir organizasyon bu. Ve ülkeler bu organizasyon olabilmek için büyük paralar harcıyorlar. Ama açıkası bu yıl Katar'ın harcadığı parayla daha önce harcanan paralarla kıyasladığımızda bambaşka bir lige geçtiğimizi görebiliyoruz. Çok masumane başlamış bu süreç. Mesela İtalya 1990 Dünya Kupası sadece 400 milyon dolar harcayarak organize etmiş. Sonra rakamlar gittikçe büyümüş. Brezilya, o fakir Brezilya 11.6 milyar dolar harcamış 2014'te. Rusya 2018'e 14.2 milyar dolar harcamayla kotarmış. Ama en son Katar 2022 için tam 220 milyar dolar para harcayacağını söylemiş. Yanlış anlamayın. Bu harcananın paranın büyük bölümü bir daha hiçbir işe yaramayacak. Çünkü bu ülkede futbol yok. Bu ülkede futbol oynanamaz bile doğrusu. Ona rağmen 220 milyar doları statlara altyapılara Katar gömüyor. Çünkü dünyada petrodolar ekonomisinin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bütün ülkeler petrolden kurtulmaya, elektriğe geçmeye çalışıyorlar. Katar yönetici de bunun farkında. Ülkenin tek gelir kaynağı petrol ve doğalgaz. İşte o yüzden çeşitlendirmeye çalışıyorlar gelir kaynaklarını. Pek çok farklı alanda yatırımlar yapıyorlar. Türkiye'de çok yatırımlar olduğunu biliyoruz. Ülke markası bu yönde öne çıkartmak da için kritik önemli. Geri gelelim Katar bu iş için uygun bir ülke değil. Sıcak, çöl gibi, nüfus yok, insan hakları çok sıkıntılı. Yani FIFA'nın hiçbir standartına uymuyor. Hatta FIFA ön raporlarda bunu belirtmiş de Katar uygun değil demiş. Ama sonra ne oluyorsa oluyor. Katar, Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse iki katı oyla 2022 Dünya Kupası'nın düzenleme hakkını kazanıyor. Arkada muazzam bir yolsuzluk savaşı var. Arkada muazzam bir güç savaşı var. YouTuber John Harris bunun müthiş detayına girmiş. Gelin biz de şimdi o detayları sizinle beraber dalalım. FIFA oynaması gizli yapılıyor. O yüzden 14 adayı tam olarak tespit etmek zor. de iyi bir araştırma yapmış John Harris ve bu 14 adayın kimler olabilecek konusunda çok ciddi bir fikir geliştirmiş. Bu 14 kişinin çoğunu tabii ki tanımıyorsunuz ama biri var ki hepiniz tanıyorsunuz. Platini. Benim çocukluğumun büyük rüya futbolcusu. Ama mesela sırf bu komitede veya Platini'de de bitmiyor. İşin biraz daha üstü birisi var. O da kim? O dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy. Ama şimdi gelin adım adım hangi aday ne yapmış, Katar onlara nasıl ulaşmış bir inceleyelim. John Harris'ın araştırması tamamen açık kaynaklı verilere dayanıyor ve o dönemdeki Executive komite yani FIFA komitesine ele alıyor. Burada oy verme yetkisi olan 24 kişinin tek tek üzerine gidiyor ve kimin Katar'a oy vermiş olabileceğini belgedeyle beraber ispatlıyor. İlk net aday Muhammed Bin Hamam. Muhammed Bin Hamam Katar'ın komitedeki üyesi. E onun kendi ülkesine oy vermesi zaten doğal. Ama Muhammed Bin Hamam'ın buradaki tek rolü kendi ülkesine oy vermek değil. Diğer komite üyelerini de Katar'a oy vermeye çeşitli yöntemlerle teşvik etmek. Sonradan yapılan araştırmalar gösteriyor ki Muhammed Bin Hamam Jack Warner'a önce 450 dolar sonra da 1 milyon 600 bin dolar daha vermiş. Karayipler'deki küçük bir ada ülkesi olan Trinidad Tobago'nun Jack Warner'ı oyunu Katar için kullanıyor büyük ihtimalle. E Katar'ın de var. Etti iki oy. Oy. Peki geriye kalan oylar nereden geliyor? Eğer bir yerde rüşvet, yolsuzluk varsa orada mutlaka Güney Amerika olur. Nitekim Güney Amerika'nın jüride bundan 3 üyesinin ikisi hakkında daha sonradan rüşvet davalar açılıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu dosyalara henüz erişemiyoruz maalesef. Bu adaylardan 2 tanesi FIFA seçiminden sonra ölüyorlar bu arada. Karma mı diyelim, Amerika yine bir numara mı çevirdi diyelim bilmiyorum. Şimdi gelelim Afrika'ya. Afrika'nın jüride 4 adayı var. Bunların 3 tanesi Angola'da FIFA seçimlerinden hemen bir yıl önce toplanıyorlar. O toplantının çevirmeni diyor. Diyor ki bu adaylara Katar tarafından doğrudan birer buçuk milyon dolar rüşvet teklif edildi. Bu hanımefendi daha sonra itirafından vazgeçiyor ama sonra FBI kapısına dayanınca tekrar itirafı kabulleniyor. Diyor ki korktum o yüzden vazgeçmiştim ama bundan sonra ömrüm boyunca korkacağım. Hep arkama bakarak yürümem gerekiyor diyor. Angola'daki bu toplantıya katılan adayların ikisinin rüşvet aldığı daha sonra videolarla belgeleniyor. 800'er bin dolarlık rüşvet aldıkları tutuklanıyorlar ve oylamadan atılıyorlar. Demiş hani demiştim ya iki komite viyesi katılamıyor diye işte onun sebebi bu iki kişi bu direkt rüşvet alanların dışında bir de ülkesinin çıkarları için uğraşanlar da olabiliyor. Mesela Tayland'da beyefendi öyle birisi. O Tayland ile Katar arasındaki doğal gaz anlaşmasına karışıyor. Doğal gaz anlaşmasının Tayland yine bir indirimle yapılmasını sağlıyor. O da öyle oy alıyor. Kendi cebine direkt bir şey katmasa bile. Yunanlı adayın kendisine ait bir araziyi Katar'a normal fiyatının çok üstünde 22 milyon Euro'nun üzerine fiyatı sattığı biliniyor. Piyasa değerinin çok üstündeymiş. Bir diğer yine o UEFA adayının oğlu ise hemen seçimlerden sonra Katar'daki bir şirkette çok yüksek maaşla ballı bir işe girdiği biliniyor. Ama bütün bunlar turpun büyüğü değil. Turpun büyüğü Michel Platini. Michel Platini kim? Çocukluğumuzun rüya futbolcusu. Futbola biraz ilgisi olan herkes onun muazzam bileğini, çalımlarını, müthiş pastanı hatırlayacaktır. Michel Platini UEFA'nın yani Avrupa Futbol Federasyonu'nun başkanı ve görülen o ki o da bu işin içine maalesef bulaşıyor. Michel Platini rüşvet almıyor. Aslında seçimlerden önce oyunu Amerika'ya verme taraflısı olduğunu da söylüyor. Fakat seçimlerden hemen bir Kaç gece önce o dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy tarafından saraya çağrılıyor. Saraydaki toplantıda Nicolas Sarkozy'nin dışında iki önemli isim daha var Hamad bin Yasin o dönemki Katar Başbakanı ve Tamim bin Hamad şu andaki Emir Katar'ı. Onlar da toplantıdalar. Ve toplantıda ne olduğunu bilmek biraz zor ama anlıyoruz ki platin üzerinde Sarkozy çok ciddi bir baskı kuruyor. Hatırlayın o yıllarda dünyada ekonomik kriz var. 2008 krizin etkileri hala yaşanıyor. Sarkozy muhtemelen bu krizden kurtulmak için Katar parasına ihtiyaç duyuyor ve Platini'nin Katar lehine oy vermesi için üzerinde baskı yapıyor. Sonra neler oluyor? Sarkozy'nin favori takımı Paris Saint Germain katarlara satılıyor. Bunun anlaşmanın parçası olduğunu tahmin ediyoruz. O zamanlar Paris Saint Germain finansal olarak çok sıkıntıda bir takım 60 milyon dolara alıyor Katarlılar. Ve takımı oldukça güçlendiriyorlar. Çok ciddi yatırımlar yapıyorlar takıma. Aynı zamanda Fransa Katar'a 50 tane Airbus uçağı satıyor. Bu anlaşmanın toplam büyüklüğü 18 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. İddialara göre Platini 4 UEFA komite üyesini daha iddia ediyor. Onlar da. Katar'a oy veriyorlar. İlerleyen yıllarda Sepp Blatter, o döneminin FIFA Federasyon Başkanı açıkça Platini'yi bu konuda suçluyor ve Platini Sarkozy'nin baskısı altında kaldı diyor. Merkezi bir teşkilat. Yolsuzlaşmış. Her türlü pisliğin içerisinde. İçeride emin temiz insanlar da var. Ama büyük bölümü rüşvetle çıkar peşinde, güç peşinde oylarını satmışlar. Biz bunu göremiyoruz çünkü şeffaf değil. Oysa bütün bu işlerin blockchain üzerinde olmasını istiyorum ben. Bütün bu oylama mekanizmalarını görebilirim istiyorum. Bütün bu para akışlarını görebilirim. Çünkü mesela şu anda kripto pazarında bir sürü şey konuşuluyor ama en azından blockchain üzerinden yapılan işlemleri görebiliyoruz. Geriye dönük onları tarayabiliyoruz. Şu anda Twitter'da bir sürü gönüllü gazeteci var. Sırf blockchain kayıtlarına bakarak kimin kime ne kadar para yolladığını görebiliyorlar mesela. Şeffaflık iyidir. Blockchain şeffaflığın merkezindedir. Bitcoin de blockchain'in merkezidir. O yüzden benim ile ilgili veya blockchain'in geleceğiyle ilgili en ufak bir şüphem yok. Ama onun mücadele etmek için kurulduğu FIFA vari yapıların şu anda buraya çökmüş olması için can sıkıcı yönü. Umarım bugünkü içerik ilginizi çekmiştir. John Harris'e bir kez daha harika videosu için teşekkür ediyorum. Linkini aşağıya ve yukarıya bırakıyorum. Mutlaka izlemelisiniz. Bilmiyorum Katar'daki Dünya Kupası maçlarını izleyecek misiniz? Aradığınızda futbolu çok sever ve ne olursa olsun sevdiğim diyenler var. Bazılarınızda aranızda muhtemelen Katar'ı protesto edecek artık size kalmış o işler. Ama Katar'daki bu işin temiz bir yolda oraya gitmediğine emin olabilirsiniz.